Argand diyagramında bu iki karmaşık sayının yerini belirledik. Üçüncü bir karmaşık sayıyı karmaşık sayı a eksi karmaşık sayı b olarak tanımlayıp, c'nin reel ve imajiner kısımlarının ne olacağını ve bir de c'nin Argand diyagramı üzerinde nerede yer alacağını bulmak istiyorum. Evet, bir düşünelim. C karmaşık sayısı a yani 6 artı 2i artı b yani 2 eksi i'ye eşit olur. Bu parantezi açmak için eksi işaretini dağıtabilirim. Böylece, 6 artı 2i, eksi 2 artı i elde ederim. Ve bu da, önce reel kısımları toplayalım. 6 eksi 2, 4 eder. Şimdi de imajiner kısımları toplayalım. 2i artı i, 3i eder ve c sayısının 4 artı 3i olarak bulmuş oluruz. Evet, şimdi Argan diyagramına geçelim ve bulduğumuz sonucun neden mantıklı olduğunu görelim. Diyagramda a ve b karmaşık sayılarının vektör olarak gösterildiğini görüyorsunuz. Ve a'dan b'yi çıkardığımda bu, aslında a ile b'nin negatifini toplamak demek. Peki negatif b neye eşittir? Eksi b. Eksi b, Eksi 2 artı i'ye eşittir. Diagramda gösterecek olursak, eksi 2 ve 1 bizi buraya getirir. Ve bakın bu vektörün orijine göre simetriğini bulmuş olduk. Ve işte negatif b. Şimdi de a ile negatif b'yi toplayacağız. İki vektörü toplarken birinin bitiş noktasına, birinin bitiş noktasına, diğerinin başlangıç noktasını getiriyoruz. Öyle değil mi? Toplamayı bu şekilde yapıyoruz. A vektörünün bitiş noktası bu. Şimdi bu noktaya negatif b'nin başlangıç noktasını getirirsem, yani negatif b vektörünü buraya kaydırdığımızı düşünürsek, sola 2, yukarı 1, bu noktaya geliriz. İşte bu negatif b vektörü oluyor. Ve bu nokta aynı zamanda c vektörünün başlangıç noktası olacak. İşte c vektörü. Bakın bu 1, 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, i. İşte bu örnekte karmaşık sayılarda işlem yaparken reel kısımları ve imajiner kısımları ayrı ayrı değerlendirmemiz gerektiğini ve bu işlemi arkanyagramıda görmek istersek de a'dan b'yi çıkarmak yerine a'ya negatif b'yi ekleyebileceğimizi görmüş olduk. Şahane.